Evet arkadaşlar şu anda Bandırma'dayız, Bandırma Canan Modevi burası. Burası es eski itfaiye caddesi arkadaşlar, şimdi içeri doğru gireceğiz. Burası Bandırma'nın en eski ustaları, en eski gelinlikçi ablalarımız. Şimdi içeri doğru gireceğiz, dükkanı tanıtacağız, sonra kendisi bize telefon numaralarını söyleyecek. Hemen vitrinde görüyorsunuz arkadaşlar gelinlikleri, Canan Modevi diye zaten yazıyor. Şimdi içeriye doğru girelim. Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi gelin çiçeklerini görüyorsunuz. Yani gelinlik malzemeleri, gelin çiçeği, gelin erin çiçeği, tacı. Bunlar aksesuarları var. Hemen burada onlar var bakın. Burada gelinlik, nişanlık, abiye, gece kıyafeti bunlar yapılıyor arkadaşlar. Kişiye özel tasarım yapılıyor. Gelinlik kiralama veya bindallı kaftan, satış kiralama, imalat, kişiye özel tasarım, dikim bunlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi büyük bir dükkan. Geçen düğünümüz vardı bizim arkadaşlar. Buradan çalıştık. burada yaptırdık gelinliği, kınalı, bindallı ve diğer nişanlık gece kıyafeti, abiye burada yapıldı. Zaten eski oldukları için ustalarımız, ablalarımız iyi çalışıyorlar. Ustalıkları da çok iyi arkadaşlar. Hemen modelleri görüyorsunuz burada bakın. İsterseniz katalogdan, isterseniz kendiniz resmini getirebilirsiniz. İsterseniz burada bakabilirsiniz. Her türlü dikim yapılıyor arkadaşlar. Hemen solda yine bakın bindallıyı görüyorsunuz. Çok çeşit var arkadaşlar. Hemen saat doğru döndüm bakın. Yine gelinlikleri görüyorsunuz. Bakın şu kataloglardan da beğenebilirsiniz veya kendiniz gelip buradan seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bakın orada sepetleri de görüyorsunuz. Onlar da veriliyor sanırım arkadaşlar. Hemen camın önünde bakın. Gördüğünüz gibi. Sola doğru devam ediyorum. Bakın burada bindallıları gör. pardon, gece kıyafeti şu bindallı. Gördüğünüz gibi hemen burada bakın cam mekanını açıyorum. Gördüğünüz gibi taşlar var burada. Gelin malzemeleri, gelinlik aksesuarları bunlar da bulabilirsiniz. Zaten ablalarımız burada. Hemen karşıdalar bakın görüyorsunuz. Hemen yanlarına yaklaşalım. Sağ tarafta yine gece kıyafetleri, abiyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların da dikimi, satışı, kiralaması var. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız? Gerçekten. Bandırman'ın en eski gelinlikçilerisiniz. Evet. Çünkü daha önce de görüşüydük sizinle değil mi? Aynen öyle. Evet ablam da sizden herhalde devraldı ama yardımcı evet. oluyorsunuz yine devam ediyorsunuz. Evet, tabii ki o, da, o da çok yeni sayılmaz. O da buradaydı zaten Güneyli. daha önce. Evet, evet. evet. Ben dükkanı gezdim. Yaptığınız işleri söyledim. Modelleri söyledim. Telefon ve cep telefonu şimdi siz kendiniz evet. söyleyin abla. Siz söyleyiverin ablacığım telefonunuz. 0541 319 2805. Tamam. Diğer telefon. Tamam evet, beklerim. Öbür telefon 266 Heh, onu da söyleyin abla 713 08, 08, 08 59 tamam teşekkür ederim abla Biz Şu... teşekkür ediyoruz şöyle geniş açıdan şeyine. göstereyim teşekkür ederim hayırlı işler kolay aa, gelsin aa, aa. Çok teşekkürler arkadaşlar şöyle dönüyorum şimdi tersten gösteriyorum bakın dükkanı büyük bir dükkan mağaza arkadaşlar Gelinlik modellerini görüyorsunuz fiyatları uygun biraz önce söylediğim gibi buraya gelebilirsiniz fiyat sorabilirsiniz Bandır ve, ve çevresine hitap ediyor arkadaşlar. İlla bandırmada olmanıza gerek yok. Çevre, il ve ilçelerden de buraya gelebilirsiniz. Fiyatları uygun. Şöyle geniş açıdan gösteriyorum. Tekrardan dükkanı size. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.